Müstülaş, Silaslıyım, 15 sene önce Silas'tan yağdım, burada Kindergarten denilen kreş şişeyle ulaşıyorum. Daha sonra çocuğumu kreş almadıkları için ben kendi kreşimizi açmaya karar verdim. Ve kreşlerimiz aile ortamında yürüyor, çalışan arkadaşlarımız, gelen çocuklarımız, biz bir aileyiz ya, kısaca aile diyebiliriz. Almanlara ben şöyle diyorum, klein aber fein. Biz küçük bir yuvayız ama gerçekten ailevi bir Ve onu daha çok değer katarak devam ettirmek istiyoruz. Biz her gelen aileyi, her gelen çocuğu almak istemiyoruz. Bu şu anlama gelmiyor. İlk önceliklerimiz var bizim. Ve çocuğuna değer veren, çocuğunun eğitimine değer veren ve bir şeyler öğreneceğini isteyen ailelerle çalışmak daha çok zevk veriyor. Biz herkese eşit davranıyoruz. Ee, gittiğiniz kreşte e, toplamda 25 çocuğumuz var ve 15 farklı milletten gelen çocuğumuz var. Yani Fil Falt ismi tam uyum sağlıyor aslında. Ve biz hepsini bir potada eritiyoruz. Bizim için olan, önemli olan şey onların çocuk olması, değerli olması ve sevgiye ihtiyaçları olması. Korona sürecini zaten yakiyle hissediyoruz. Çocuklar evdeyken bizi özlüyorlar. Bu da bizi sevdiklerini, bize değer verdiklerini de hissediyor. Bu da çok önemli bir şey tabii ki bizim için. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz, feel fight of all herkese eşit bir mesafede bakıyoruz. Bu önemli çünkü çocuk çocuktu. Dili, dini, ırkı bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Bizim için önemli olan çocuğun çocuk kalması, çocuğun sevgiye doyması.